Bir kez daha New York'taki Modern Sanatlar Müzesi Maman'ın Pop Art ya da Pop Sanat'a ayrılmış olan bölümündeyiz. Oldenburg'un 1962 yılında yapmış olduğu yer pastasının yanında duruyoruz. Esere bakarken yüzünüze bir gülümseme yayılıyor. Çok eğlenceli bir çalışma bu. Ancak yakından baktığınızda aslında pastaya pek de benzemiyor. En üstteki dev kiraz başka bir şeye benziyor. Pastaya yakından baktığınızda... İştahınız kaçıyor yani. Buradaki kumaş aslında oldukça pis görünüyor. Yenecek gibi değil. Önce biraz anlatalım. Oldukça büyük. Yaklaşık iki buçuk metre uzunluğunda sanırım. Az önce bir ziyaretçinin konuşmasını duydum. Bunun üstüne yatıp uyumak istediğinden söz ediyordu. Aslında haksız da sayılmaz. Zira oldukça büyük bir yatağı andırıyor. Bu kadar dev büyüklükte bir yiyecek parçası gerçekten de absürt duruyor. Ancak konu sadece büyüklüğü değil. Bu aslında bir pasta diliminin düzgün bir gösterim şekli değil. Aslında çok yumuşak, kabarık ve hafifçe yana doğru eğilmiş olmasını çok sevimli buluyorum. Son derece büyük ve yumuşak yastıklar. Pasta dediğiniz yumuşaktır, içi karışıktır, yapışıktır. Size duygusal bir deneyim yaşatır. Bu da uzaktan baktığımda bana Üstteki kremadan başlayıp aşağı doğru giriştiğim o deneyimi hatırlatıyor. Belli bir mesafeden baktığınızda gerçekten iştah uyandırıyor. Ancak yakından incelemeye başladığınızda kupkuru olduğunu fark ediyorsunuz. Kumaştan yapılmış, üstelik oldukça kötü renklendirilmiş bir kumaş ve üstüne eklenenler de hiç uyum içinde değil. Sanki, Amerikan kültüründe problem olan, fazla şeker içeren lezzetlere, sakarine, seri üretim gıdalara gönderme yapıyor gibi hissediyorum. Bu kültürün fetişlerine gönderme yapıyor. Bu eserin yapıldığı yıl 1962. Yani pop sanatın, ABD'de henüz başladığı zamanlarda yapılmış. Warhol, daha çorba kutusu eserleri serisinin ilk örneklerini yapıyor. Lichtensteinda da çok erken dönemlerinde. Amerikan tüketim kültürünün arzu nesnelerinin pop sanattaki yansımalarını henüz görmeye başladığımız çok erken bir dönemde yapılmış bu çalışma. Bu eserde ciddi bir alaycılıkta sezinliyorum. Sadece eleştirmiyor, aynı zamanda kuralları da sorguluyor gibi. Pop sanata ilişkin şu konuyu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Sanırım 1962 yılıydı. Lichtensteina pop sanatın ne olduğunu sordular. Cevabı şu oldu. Soyut ekspresyonizmden sonra bir halıyı yağ batırıp duvara asabilirdik ve emin olun başka birileri de bu yaptığımızı sanat olarak adlandırırdı. Yani tanımlanması zor bir eser. Aynı zamanda temsil etme, simgeleme nasıl olmalı veya aslında nedir sorularını da aklımıza getiriyor. Eğer 19. yüzyıldan beri süregelen geleneksel sanata bakarsak çok daha direkt olarak üretilmiş, baktığınızda neyi temsil ettiğini anladığınız eserler görürsünüz. Bu o tarz bir eser değil. Temsil ettiği maddeyle pek çok benzerliği var. Ancak aynı zamanda temsil ettiği maddenin özüyle çelişen öğeler de görüyoruz. Baktığınızda bir dilim pasta gibi gözüküyor. Ancak bu genel kimliğin altına indiğinizde Öz değerlerini reddettiğini görüyorsunuz. Bu çalışma bana şunu da hatırlatıyor. Geleneksel heykel sanatı aklıma geliyor. Bronz veya mermerden yapılmış heykeller. Bu da aslında heykele benziyor. Ancak lapa gibi yumuşak. Sadece bu da değil, baktığımda ideal insanı, ilahi olanı, geleneksel sanatlardaki ana temaları görmüyorum. Gördüğüm bunların tam tersi. Günlük hayatın bir parçasını görüyorum. Çok sıradan. Uyduruk. En uyduruk şey bu kadar dev boyutlarda canlandırılıyor.